PLC'de şimdiye kadar hep iç işlemleriyle uğraştınız. Bir kontak, Sıfır değer alabilir, bir değer alabilir. Ee, onun haricinde PLC içerisinde sayısal işlemlerle yapmanız mümkün. Biz bunlara byte, word, double word sayısal işlemleri diyoruz. Şimdi tek başına Q0.1'e aldığınızda veya tek başına Q'yu 1.4 aldığınızda bu Q'yu bana iyi veriyordu. Bu e, değeri ne olduğunu? Q ise yansıyan bir gerçek çıkış olduğunu. Eğer bu iyiyse Clemence'den e, değer alan Hips olduğunu. Yok eğer bu neyse, ise piyasa içerisindeki bir alanı olduğunu piyasa içerisinde kullandığımız bir denil sanal bir alan ise bir piyasa içerisinde kullandığımız sayısal değerlere sakladığınız sanal bir alan olduğu. Yine V ise çalışmış olduğumuz sayfadaki sayısal değerleri saklayabileceğiniz geçici o sayfaya ait bir hafıza alanının olduğunu gösterir. Tamam. Yanlarındaki ise VOT BY bu ise bit numaraları verir. Gelse içerisinde yapmış olduğunuz her kişiden sayısal bir alan veya bir hamıza alanına sayısal olarak kaybederler. Örneğin, Bu menü, diyorduk? Çıkış imaj kütüğüm vardı. Çıkış imaj kütüğüm olduğunu düşünün. Şurada q byte 0'ın, q byte 1'in, q byte 2'nin alanı olsun. Ben de şöyle çizelim. Şöyle Q0.0, Q0.1, Q0.2, Q0.3, nereye kadar geldi? Q0.7'ye kadar geleceğim. Tamam. Yani, yedi tane bitirmenin için ne oluyordu? Bir paytıkları oluyordu. Ve ee, İsimlendirilirken isimlendirilirken baştaki harf bunun nasıl bir hamza alanı olduğunu nasıl bir eleman olduğunu gösteriyordu. Ondan sonraki adres semediği biri için bayt adresiydi. Ondan sonraki adres semediği ise o bayt'taki bit adresiydi. Q0.1 hangisi? Q0.1 Sıfır baydını birinci hücre. Q1.4 hangisi? Dördüncü aydın sıfır bir iki üç dördüncü bitim Bunlar bundan adreslenesi içine giriyor. Onun haricinde az önce verdiğimiz byte adresler. Q byte sıfır, memory byte sıfır, input byte 2. Örneğin bu ne? Q başı 0 dediğiniz zaman siz aslında Q Q0.0'dan başlıyor. Q0.0'dan 7'ye giden bütün halüze alanını kastediyorsunuz. Tamam mı? Eğer ben merkez başı 0 diyorsam, merkez sıfır 0.0'dan, hadi farklı bir şey söyleyelim. buna, 3 diyelim. Merkez 3.0'dan, merkez kadar giden o bütün değerleri kapsıyor, Tamam mı? çıkış kremesini veya çıkış reklerini hatırlayalım. Şu piyasının üstündeki de. Q Q 0.0 buradan başlıyor. mi rekler. Q 0.0 var. Buradan başlıyor. Q 0.7'ye kadar. Böyleydi. Şimdi bunu anapıza önündeki yerimi çizeyim ben size. çizeyim. Bu hafıza alanındaki adreslemesi bu, gerçek çıkış Clemens'i. Burada Siemens'de bir kestik vardır, tamam mı? Gerçekte baktığımız çıkışlarla hafıza alanındaki sayısal değerler ee, yerleri farklıdır. Nedir? Bu çıkışın ne dedi? Q by sıfır çıkışım değil mi? Q by sıfır çıkışım, yani sıfırıncı byte'm arkadaş. Hafıza aradaki bunun Q 0.0 buradadır. Q 0.7 buradadır. Bakın, görmüş olduğunuz ledlerle hafıza aradaki yerleri farklı bunlar. Bir tanesi normal sayıya nasıl bakıyorsanız 1-2-3-4'nden yazarsanız yarın. Şu klevet sayıları yazdığınız gibi 1-2-3-4 bu şekilde. Ama hafıza bunların yerleri ise daha farklı. Neden? Hocam size anlatırken e, ikili sayı sistemini anlatmışlar. Neydi ikili sayı sistemi? Tabi 1, öyle değil mi? Hı. Ve siz bunu 10'lu sistemine çevirirken bunu 2 ile 2 ile 2 ile ile ile çarpıyordunuz. Topladınız arası da 10'lu sayısı sistemine karşılığını veriyordu. Burada da aynı şey geçer. Şuradaki ikili sayısal değeri iki 2 Yani bu 1. Anlaşıldı mı? Daha sonra q bölü 1 mi gelir? Evet. Bu neydi? 2, evet. 2 üzeri 1 Bakın, şu bir adresiyle şuradaki üst aynıdır. Gördünüz mü? Şurada bir bit şuradaki üst aynıdır. 2 üzeri Bu da 2'dir. 4, 8, 16, 32. Bu neydi? 0. 200 bölü 1 de sen bu. Q'su bu nokta 2, bu nokta bu nokta bu nokta 64, Q'su bu nokta başka? 128, Q'su bu nokta Hepsini topladınız, zaman bunları, yani bütün çıkış değerleriniz, yazsa, bütün çıkış değerleriniz haklık olsa olsa, elde edeceğiniz değer 255'tir. Tamam mı? Şimdi, Hafızalarının buna e, en küçük değerli bit, buna en büyük değerli bit derler. Ama şu an için çok fazla kapatı verişimde. Önce şu adreslemeyi de oturtturalım kafamıza. Şimdi bazen devlettiğin 255 sayısı benim işimi görmez. 255'in üstündeki sayısal değerlerle uğraşmam gerekebilir. O zaman birden fazla byte kullanırım. Bakın şimdi şu benim için ne? Q by 0'dan tamam mı? Bir tane daha byte kullanırım Q byte 1 kullanırım Bunlarla işlem yaparken eğer ikisini birden kullanıyorsanız eğer ikisini birden kullanıyorsanız eee sayısal eğer bu sefer burada 2 üzeri 0'dan başlar 2 üzeri 7 buna geçer 2 üzeri 8 2 üzeri 15'e kadar gelir. Tamam mı? bu yapıya 2 byte'in yan yana kullanılmasını elde ettiğim sayısal değere ben word derim. Tamam mı? 2 byte hafıza alanında 2 byte'in hafıza alanı bir word eder. Peki bu word'e nasıl bir isim vereceğim? Yine Q'du. word. Çünkü şeyini aldım Yani bir rakamını aldım Tamam Ne oldu ben şimdi 50.70 oldum. Ee, oldum Bu Yeni sayısal değer 50.70 oldum bu yeni sayısal değer 32.767 sayısına kadar çıkar Demek 255'de kalmıştım şimdi 38, 32, 32.767 ee, sayısına kadar çıkar Anlatıyor musunuz zaman rollerinizde, elde ettiğinizde işte 5.6 dakika veya 56 dakika şeklinde bir sıralama isimli vardı. Niye? Çünkü F30, 37, 38 ne kadar maliyelse, neyse bu kullandığın halk salını bir örttü. Hayır, hani sayıyor yerkayası üzerinden. Evet. Size online bağlamanızı 1 iki, üçte beş, altı gidiyor ya. Maç sonu bitiyor diye 32 bin. 767'dir. Anlaşıldı mı? Bu nedir? Müzlük sistemi buna 60'lık sayı sistemini çevirdiğinizde en fazla 56 nokta 30 dakika 50 edersiniz. Tamam mı? Tamam hocam, farzaları daha büyük bir şey olsaydı mesela birazdan böyle iki tane 4 bir double 4 eder. Ha tamam o zaman çok daha eee 10 üzeri 8'li sayılara kadar çıkıyordum. <gülüyor> Kabul ama bunun her biri bir maliyet, her biri bir işlemdir. Anlatabiliyor muyum? Yani, adamlar bunu sürü olarak uygun görmüşler, kullanmışlar. Eğer bunu büyütürseniz, zaman ötesinin hafızalarını büyütürseniz piyasa içerisinde, başka şeylerden bu sefer ferahet etmeniz gerekir. Hocam 56 dakika güçsü bize lazım olsa da İki tarisi, üç tarisi birbirine sürdürürsünüz, o iş değil o. Tamam mı? Şimdi, bazen bu soyu bana yetmeyebilir. O zaman, Burada Q word 1 ile yer al bahsedelim. Yer Şimdi U, bir, on, bir. burada ne var? Q byte 2. Burada ne var? Q byte 3 var. Bu yine 2 adres olarak. Yani burası Q Q 2'dir. Tamam mı? Bu ikisinin birleşmesiyle Elde edeceğiniz, hafsa alanı ise elde edeceğiniz hafsa alanı ise k üm double bir sıfırla biri bunalar. Tamam. Burada şöyle bir hesaplamada sıkıntı yaşarız biz düşünürken, yani şu sıfıra başlıyor, değeri küçüktür. Ayağa. Tek başını düşündüğümüzde, şunu tek başını düşündüğünüzde 2 üzeri 0'ın 2 7'ye geçer. Ama şuradaki bir adresleme, byte adresimiz küçük olanı yanında bir tane daha byte work yaptığında böyle adresleme nereye kuruluyor? 2 üzeri 8'e. Anlaşıldı mı? Hep bizim aklımıza şu gelir. Şu sayılardan, sayısal sistemden. Yani işte bunun bir yeri 2 üzeri 0 buradan başlar. 2 7, yedim, işte yeni sayı geldikçe işte neydi mantıklı olarak? 200'e şey, düzeltiyoruz. Ee, şunu e, Q by 3'ün Q'un 3.7'sinin en büyük değer olmasını düşünürüz biz. Çünkü bizim bildiğimiz mantıptaki sayı sistem böyle. Öyle değil mi? Hayır. Q by 3'ün 2 üzeri 0 yavaştan çarpma. Normalde 2 üzeri 32 falan olması lazım. Değil. Burada bir terslik var. Bu her zaman için bizi yanıltır. Yani normal bilgiyle sayı sistemiyle byte ee, adreslemede her zaman için bizim sıkıntı vardır. Tamam mı? Yani bazı markalar da daha farklı şekilde adresleme yapmışlardır. Ama simel salonu düşündüğünüz zaman iş bu. Bilmeniz gereken adresleme bu. Şimdi, bunu niye söylüyorum? Bu adreslemeyi verdim, arkasından e, çözülebilir örneklerde ben sayının sayısına müdahale edeceğim ben zaman öylesinin zamanına müdahale edeceğim. Tamam mı? O müdahalelerde kullanacağım sayısal değerine word sayısal değer. Çünkü t'lerle c'lerle word adresi kullanır. Yani 32, o 32.767'ye kadar word adres kullanır. Tamam mı? Şimdi Karşılaştırma konumdan kullanıyorsunuz. Siz. Ne diye? İşte ee, büyük intijer diye. Tamam mı? İşte T37. Şuraya da 35 bin birerler mi diyordunuz? Bu karşılaştırma maksimum 38 bin olan bir karşılaştırma. Eğer siz, eğer siz buraya T37'ye şu düzeltiyorum. Mesela Merkel, Byte, 3'ten büyük derseniz piyasanı hata verecektir. Bura Byte olmaz. Anlaşıldı mı? Burayı Merkel, 4'te, 3'te, 5'te ama buradaki adresi ne olacak senin? World adres olacak. Bunu Bir daha ki dersimizde zaman bölgesini kendi zamanla Sayıcının zaman üyesi bir anı saygına ben dışarıdan müdahale edebilirim buna. Veya zaman üyesi saygına bakken ben sadece zaman üyesi saygına saygına müdahale edebilirim. Anlaşıldı mı? Şimdi şu isimlerle ve tekrar edin. Tekrar deneyim. Şu iki bağı düşünün. burada gördü oldu mu? Kura oldu mu? Bunu ailesiyle bir de. Küçükten alın. Ama şurada şu sakın diye vardı. Diğer bir process'e şu 0'ı kullanırsan, diğer de tutarsın ya zorunlu yerle şu 0'ı kullanırsın. İkisi böyle şurada aynı sayısal değerleri kullanıyor. Öyle değil mi? Evet. Aynı sayısal değerlerde şurası bu değeri şey yazarsın, buraya değişir. Başka bir yerde şu değeri kullanmışsın da Q0'ı burada değer atarsın, burayı yine değiştirir, Çakışma olur. O nedenle harza şunu şurutmayız kubay 0, kubay 3, kubay 2, kubay 3 diye gidebilir, kabul. Ama 4 adresleri kullanırken 0, 2, 4, 6, 8 diye gidin. Çalışan hafızalarımız veya çalışan sesler değerlerimiz olmasın. da 0, 4, 8, bir şevkinde gidin. 8, 9, 10, 10 11, 12, yavrum benim uçlu. Tamam. Sıcağım lazım. <gülüyor> Hey